Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 21 Haziran Perşembe gününün ilk maçı C grubunun 3. maçı olan Danimarka-Avustralya maçı olacak ve Dünya Kupasının 8. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Danimarka takımı 5. kez katılacakları Dünya Kupasına katılmak için 6 maç yapmışlardır. 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet alan